Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimi tutmuş olduğum Huawei Band 6 akıllı bilekliği inceliyoruz. Biliyorsunuz Huawei son yıllarda özellikle akıllı bileklik ve akıllı saat alanında farklı farklı modellerle karşımıza çıkıyor. Huawei akıllı Band serisinin önemli yerlerinden bir tanesi olan Huawei Band 6 da geçtiğimiz günlerde bizim test merkezimize geldi. Biz de hemen sıcağı sıcağına sizler için incelemek istedik. Şimdi her zaman yaptığımız gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Ee, bir kere şunu söylemekte fayda var. Ince uzun bir e, akıllı bileklik var karşımızda. E, çok ince değil yalnız bu arada. Birazcık kalınlık tarafında, kalınlıktan kastettiğim genişlik anlamında büyük bir ekran bizleri karşılıyor. Sağ tarafta bir düğmeniz var. E, fonksiyonları, özellikleri filan bu düğme yardımıyla kontrol ediyoruz. Bu düğmeye bastığımız zaman arkadaşlar menü karşımıza çıkıyor. Yani basmadığımız zaman bir şey gelmiyor ama bastığımız zaman bir menü geliyor ve bu menüden işte çeşitli ayarları, egzersiz modlarını ve bazı özelliklerini bu menüden kullanabiliyoruz. Bunun dışında güzel bir silikon kayışımız var. Bize gönderilen siyah versiyonu ama farklı renk seçenekleri olduğunu da söylemiş olayım. Şimdi renkler dediğimiz gibi bize gönderilen siyah ama grafiti siyahı Amber gün doğumu ve sakura pembesi olmak üzere üç tane farklı renk seçeneğimiz mevcut alt kısmı çevirdiğimiz zaman ise şarj için kullanılan iki adet böyle minik kontaktör bulunuyor bir de aynı zamanda işte nabız uyku takibi SPO2 takibi gibi fonksiyonları yerine getirmek için kullanılan algılayıcılar yine ar arka yüzde konumlandırılmış durumda yani bunun dışında Başka bir hani düğmesi vesairesi yok. Öte yandan bu kayışının şeyi hoşuma gitti benim. Böyle takma sisteminde. Şu kayışın bu bir tane biliyorsunuz şöyle küçük bir parçası vardır. Onun içinde bir tane böyle bir tırtıklı bir bölüm var. Böyle taktığımız zaman, onu detaylarda size göstereceğim ben arkadaşlar. Böyle taktığımız zaman bileğimizden çıkmıyor. Mesela böyle ürünlerde benim hoşuma giden bir fonksiyon oldu bu. Çünkü yani şöyle çekince geliyordu. Bundan o kadar kolay gelmiyor. Yine geliyor ama bayağı sert çekmeniz lazım. Şuradaki o iç, iç taraftaki tırtık Mekanizmanın bile hani, bu kayışın kaymasını engelliyor. Zaten kayışta çok kayan bir kayış da değil arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bu genel görünümden sonra Huawei Band 6'nın teknik özelliklerine bir göz atalım. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tablodaki bilgileri ben size birazcık okuyayım. Hepsini okumayacağım ama genel özelliklerden birkaçını size söyleyeceğim. 1.47 inçlik bir ekranımız bulunuyor. Bu ekran AMOLED teknolojisini kullanıyor. Çok parlak. Ee, bu özellikle güneş altında, sizin çok işinize yarıyor onu söyleyeyim amalet olduğu için. 194 368 piksellik bir ekranımız var. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Bu ürünümüz optik kalp atış hızı sensörü var. Üzerinde 180 miliamperlik bir pilimiz var. Şarj süresi de 65 dakika ki beraberinde verilen özel bir kablo ile şarj oluyor. Onu da detaylarını pil tarafında size anlatacağım arkadaşlar. Günlük kullanımda 14 günü varan bir pil bir söz konusu. Otomatik hareket tanıma özelliği bulunuyor. 6 tane antrenman modu için otomatik tanıma özelliği var. Yani siz egzersize başladığınız andan itibaren otomatik olarak algılayabiliyor. 11 profesyonel, 81 tane de özelleştirilmiş egzersiz modu var. Kadranın şeklini, şemalini değiştirebiliyorsunuz. Bunun için... Yine ileride kadar sağlık uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Ama yüzden fazla kadran seçeneği var. Bu da güzel olmuş. Hani ben burada kadranı beğenmedim. Bugün bunu kullanayım, yarın bunu kullanayım diyebiliyorsunuz. Mesela bu önemli ve güzel bir özellik olmuş. Stress TruSlim 2.0 uyku ve 7.24 kalp ritmi takibi yapabiliyor. SpO2 kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Bu akıllı saatimiz. Bu önemli. Neden önemli? Özellikle spor yapanlar ve spor konusunda ciddi olanlar için bu özellik bence güzel olmuş. Çünkü kandaki oksijen yoğunluğunu ölçerek sporu hareketlerinize karar verebiliyorsunuz veya yapacağınız sporu bu e, değere göre değerlendirip ona göre spor yapmaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli. 5 ATM yani 50 metreye kadar su altında kullanabiliyorsunuz. Bunu da ben beğendim. Neden? Ben mesela saati kolundan çıkarmayan bir insanım. yeni 20de takarım ben bileklik olsun saat olsun fark etmiyor. Bu ürünle mesela test ettiğim sürece hiç çıkarmadım. Banyoda bile falan çıkarmıyorum ben. E, su geçirmemesi iyi. E, kolumdan hani elimi yıkarken, yüzümü yıkarken, banyodayken, uyurken, kalkarken sürekli taktığım bir akıllı bileklik oldu. O bakımdan ben su geçirmemesini seviyorum. 50 metreye zaten dalmazsınız da ya dalgıç falan değilsiniz ama su altında da yani 10-15 metre falan rahat bir şekilde kullanırsınız ki bence amatör bir hani yüzücüyseniz bile e, o kadar zaten derinlere dalmayacağınız için 50 metre fazlasıyla yeterli olacaktır. Ürünün toplam ağırlığı bu arada 18 gram. Yani ben mesela şimdi saatte kullanan birisiyim aynı zamanda. Bileklik bunu da test için alıp kullandığım için e, saat tabii ki biraz daha ağır oluyor. Ve bileğinizde hissediyorsunuz. Bunu resmen hiç hissetmedim ben. 18 gram çok hafif e, taktım ve unuttum tabiri caizse. E, o, o bakımdan da böyle hani e, takıldığı zaman ağırlığını hissettirmeyecek kadar bir hafiflikte olduğunda da belirteyim. Son olarak fiyatından bahsetmekte fayda var. 549 TL olduğumu da söyleyelim. Gelelim Huawei Band 6 ile yaşadığım kullanım deneyimine. Ben bu ürünü yaklaşık olarak 4-5 gündür kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi uyku takibi yapabiliyor. O önemli. Neden önemli? Mesela uyku kalitenizi ölçebiliyorsunuz. Bunun için sağlık uygulamasını kullanmanız gerekiyor Huawei'nin. Huawei sağlık uygulamasını telefonunuza yüklerseniz zaten eş eşleştirmeyi yaptıktan sonra da uykunuzun takibi, kaç adım attınız, geriye yönelik o kaç adımları tek tek haftalık, aylık, yıllık olarak görebiliyorsunuz gibi birçok bilgiyi bu Bileklik üzerinden kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kandaki oksijen yoğunluğunu ölçmesi de önemli. Özellikle dediğim gibi az önce de teknik özellikleri söyledim ama biraz daha açmakta fayda var. Eğer sporla biraz daha ileri derecede ilgileniyorsunuz bu değer önemli. Kanınızdaki oksijen yoğunluğunu ölçerek siz de spor, yani yapacağınız spor hareketlerine yön veriyorsunuz, karar veriyorsunuz. Bu da bence önemli olmuş. Uyku takibini de mesela 7-24 yapıyor ve otomatik olarak yapıyor. Yani siz hani uykuya yatıyorum ben falan diye söylemenize gerek yok. Siz akşam yatağa girdiğiniz andan itibaren uykunuzu ölçmeye başlıyor. Sabah kalktığınız zaman da sizin kalitenizi mesela cep telefonunuzda sağlık uygulaması yüklüyse oradan işte %75 güzeldi bugün %80 rahat uydunuz falan gibi söyleyebiliyor. Ben daha önce Huawei saatlerinde kullandığım ve halen de kullanmaya zaman zaman devam ettiğim için çok aşina oldum. bir ara yüzde bunları yapabiliyoruz. Öte yandan bilekliğin arkadaşlar stres takibi özelliği de var. Biliyorsunuz Huawei saatlerinde de bulunuyor bu özellik. Bilekliklerinde de yer alıyor ve bu özellik sayesinde hani stresli misiniz değil misiniz gün içinde görebiliyorsunuz bunu. Hem saatin üzerinden görüyorsunuz, saatin üzerinden sadece bir günlük görebiliyorsunuz ama uygulama üzerinden baktığınızda geçmişe yönelik değerleri de görüp hani stres nerede stres olmuşum, ne zaman stres olmuşum bunları değerlendirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Gelelim Huawei Band 6'nın arkadaşlar arayüz meselesine bir kadran değişikliği yapabiliyoruz dedik. Yüzden fazla kadran var dedik. E siz tabii bunların bir, kısmı, bir kısmını, çok az bir kısmını saate yüklüyorsunuz. Kalanlarını görmek için sağlık uygulamasından faydalanmanız gerekiyor. Orada yüzden fazla böyle hani çeşitli zevklere, çeşitli özelliklere, çeşitli beklentilere, beynlere hitap edecek farklı farklı kadranlar var. Ben mesela bu tarz böyle akıllı bileklik ve akıllı saatleri ondan seviyorum. Çünkü klasik saatlerde ne yazık ki hani o kadranı değiştiremiyorsunuz halde doğal olarak ama bu ürünlerde de yani bugün başka bir şey yapıp yarın başka bir şey yapabiliyorsunuz ne bileyim iki günde bir değiştirebilirsiniz ya da bir ay birini kullanıp bir farklı bir ay farklı bir kadranı kullanabiliyorsunuz e bu üründe de olması güzel olmuş ve kadranlar çok başarılı bu arada ve hani Neyi istiyorsanız onu gösteriyor. Mesela bazı kadranlar var her şeyi gösteriyor. Bazı kaldıranlar var çok az bir şey gösteriyor. Hani ben her şeyi göreyim. Saati göreyim, hava durumunu göreyim, efendime söyleyeyim. Şunu göreyim, bunu göreyim, ne bileyim. Nabızımı göreyim, pilin durumunu göreyim dediğiniz zaman onu gösteren kaldıranlar da var. Sadece saati göstersin dediğiniz zaman sadece saati gösteren kadranlarda da var. Burada tamamen kişisel zevkinize göre. Ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum diyerek değiştirebilirsiniz. İstediğiniz zaman da kaldırabilir. Farklı bir kadarını da yükleyebiliyorsunuz bu akıllı bilekliği. Şimdi bilekliğim en biraz menüsünde dolaşmak istiyorum. Şimdi en üst menüye girdiğimiz zaman burada arkadaşlar egzersiz menüsü var. Egzersiz kayıtları var. Daha önce yaptığınız egzersizlerin kayıtlarını görüyorsunuz. Kalp atış hızınızı buradan görebiliyorsunuz. SPO2 değer ölçümünü buradan yapıyorsunuz. Aktivite kayıtlarınızı görebiliyorsunuz. Uyku durumunuzu mesela bastığınız zaman, mesela ben dün gece 6 saat, 6 dakika uyumuşum. Hedefimiz 8 saatmiş benim ve bu uykunun da işte hangi saatler arasında olduğunu da gösteriyor. 23:51 ile 8:11 arasında olmuş uykumun ve işte kısa uykun ne kadar olduğunu vesaire gibi değerleri görebiliyorsunuz. Daha fazla için de Huawei Health yani sağlık uygulamasına gidin diyor. Böyle bir şey söylemiş oluyor. Başka ne özellikleri var? Stres ölçümü yapabiliyor. Dedik söyledik zaten bunu nefes egzersizleri var. Nefes alıp vermenizi söylüyor size. Müzik çalabiliyor. Biliyorsunuz Huawei'nin akıllı saatlerinde de var bu özellik. Bu üründe de bulunuyor. Telefonla eşleştirme yaptığınız zaman, telefondaki bir uygulamayı açtığınız zaman Deezer olabilir, Spotify olabilir veya başka bir uygulama olabilir. Otomatik olarak oradaki müzikleri ileri geri alabiliyorsunuz saat üzerinden. Ama bunun üzerinde bu, bu arada mikrofon hoparlör yok. Telefon araması geldiği zaman sadece kapatabiliyorsunuz buradan. Yani reddedebiliyorsunuz ama açma veya konuşma gibi özelliğin olmadığını belirtelim. Bunu bazen soruyorsunuz. Özellikle söylüyoruz arkadaşlar bunu. Akıllı bilekliğin bir diğer özelliği ise uzaktan kumandadır deklenşör. telefonun eşleştirme yaptığınız zaman bu moda aktif hale getirdiğinizde uzaktan fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Telefonun kamerasını kullanarak. Bu da güzel bir özellik. Bence de hani olması gereken bir özellik. Bildirimleri görebiliyorsunuz. Şimdi saatlerde de var bu özellik. Bileklikte de var. Bildirimlerin hangi uygulamanın bildirimlerini görebileceğinizi... E, telefon üzerindeki uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela ben WhatsApp'taki göreyim, ne bileyim SMS'leri göreyim ya da şunu göreyim, bunu görmeyeyim, e-postalarımı göreyim gibi özellikleri ayarladığınız zaman buraya gelen mesajları hem titreşimle görebiliyorsunuz hem de e, tekst olarak ekranınıza düşmüş oluyor. Hava durumu özelliği var, bu güzel. Havanın durumunu mesela ben çoğu zaman artık telefondan bakmıyorum, bilekliğimden bakıyorum. Hemen bugün ne olacak, nasıl olacak onu görebiliyorum. Kronometre var. Zamanlayıcı var. Telefondan bağımsız olarak alarm da kurabiliyorsunuz. El fener özelliği var. Bu da çok güzel. Ekran bembeyaz oluyor ve özellikle böyle karanlık bir odadaysanız ışık açıp da işte eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu rahatsız etmek istemiyorsunuz. Bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda telefonumu bul özelliği var. Bu mesela çok güzel. Şimdi benim mesela telefonumu şuraya getirmiş olayım. Telefonumuzu bulalım bakalım. Bakın ne olacak. Bu telefonunuzun yani yanınızda telefon yakın mesafede ama nereye koyduğunuzu bilmiyorsunuz. Bu düğmeye basıyorsunuz. Tabi Bluetooth etki alanında olmak kaydıyla. Şimdi ne olacağını izleyelim. I'm here. I'm here. Evet, I'm here diyor. Yani buradayım diye size haber veriyor arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Bazen evde, ah pardon bir daha bastık, şimdi kapattım. Bazen evde böyle sırf bunu duymak için düğmeye bastığımda oluyor. Bunun dışında bir de arkadaşlar bilekliğin ayarlarına girdiğimiz bir menü var. Oraya girdiğimiz zaman da işte ekran var burada. Mesela başka neler özellikler var? Ekranla ilgili ayarları biliyorsunuz. İşte kadranımızı vesairemizi değiştiriyoruz. Parlaklığı değiştirebiliyoruz. Farklı ayarları yine buradan yapabiliyoruz. Titreşimin yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela titreşim özelliği de var bileklikte. Diyelim ki alarm çaldığında ya da mesaj geldiğinde istersen titreşebiliyor. Veya tamamen de kapatabilirsiniz. O size kalmış. Rahatsız etmeyin modu var. O zaman bütün bildirme falan kapatıyor. Egzersiz ayarları var, sistem ayarları var ve hakkında diye ayarlar bizim karşımıza çıkıyor. Yani bu ayarlarla da birçok özelliğini kendinizde özelleştirebiliyorsunuz Huawei Band 6'nın. Şimdi gelelim Huawei Band 6'nın pil ömrüne. Ee, Ürün üzerinde 180 mAh pil olduğunu söylemiştik. Şöyle bir kablo, e, bu kabloyu da kaybetmemenizi öneririm. Özel bir kablo bu. Üç kısmında bir kontaktör var. Yani kabloya bağlı bir şekilde USB kablosu bu. Bunu herhangi bir bilgisayara, adaptöre, ya bileyim, powerbank falan takarak şarj edebiliyorsunuz. Bu kontaktörü şöyle arka tarafına getirdiğimiz zaman zaten otomatik olarak şöyle yapışmış oluyor. Şu şekilde, bu şekilde şarj ediyoruz. Şimdi ürünün normal kullanımda, yani günlük kullanımda 14 güne kadar pil ömrü olduğu söyleniyor. Biz de yaptığımız testlerde kullanım süresi boyunca bu rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz. Çok yoğun kullanırsanız 10 güne düştüğü söyleniyor. Ama bence 14 gün falan çok iyi, öyle söyleyeyim. Bir de ürünü 5 dakika şarj ettiğiniz zaman arkadaşlar 2 günlük kullanım süresi size veriyor. Hani çok güzel bir özellik bu. Özellikle böyle hani çok az şarjınız kaldı. Dışarıda çıkmanız lazım, bir şey yapmanız lazım. Hemen 5 dakika şarj edip 2 gün boyunca kullanmakta muhteşem. Çünkü ben şeyden hoşlanmıyorum. Çok açık ve söyleyeyim. Hani her gün şarj olan saat ya da bileklikleri ben çok sevmiyorum. Bu ürün 10 gün, 12 gün, 15 gün çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. O bakımdan bence rahatlıkla kullanırsınız. O güzel olmuş. En beğendiğim özelliklerden bir tanesi de bu pil ömrü olmuş. Egzersiz tarafında da birçok egzersiz karşımıza çıkıyor. Bu egzersizlerden siz seçiminizi yaparak koşu, açık hava, kapalı, mekan şudur budur gibi bir sürü seçenekle arkadaşlar akıllı bileklikte bu egzersizlerin takibini yapabiliyorsunuz. Size bazı önerilerde bulunabiliyor akıllı bileklik ve aynı zamanda Bilimsel olarak da egzersizlerinizin takibini yaptığı için, mesela şu kadar yürüdün, bu kadar kilometre kaydettin bunların hepsini kayıt altına alıyor ve özellikle sağlık tarafında önem verenler için, sağlığını kontrol etmek isteyen, sportif bir hayat yaşamak isteyenler için de Huawei Band 6 bu özelliklerle ön plana çıkmış oluyor. Akıllı bileklikte 11 tane profesyonel 85 tane de farklı farklı egzersiz modunun olduğunu söylüyorum. Bunların 6 tanesinde otomatik olarak takibini yapabiliyor. Şimdi Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan bir akıllı bilekliğimiz var. Onun da altını çizmiş olalım. Fiyat meselesine gelecek olsak 549 TL'lik bir fiyatı var. Özelliklerine göre baktığımızda fiyatının çok makul ve iyi olduğunu söyleyebiliriz. Elbette daha ucuz ürünler de var piyasada. Ama bu ucuz ürünlerin birçoğunda bunda bulunan özelliklerin hiçbir olmadığını söyleyeyim. Mesela SPO2 özelliği çoğu bileklikte bulunmuyor arkadaşlar. O bakımdan ben Huawei Band 6'nın özellikle fiyatıyla ön plana çıkan bir model olduğunu düşünüyorum. Bir incelemimizin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei band Altın özelliklerini anlatmaya çalıştık. Gözümüzden kaçan, bizim anlatmadığımız ya da sizin merak ettiğiniz başka konular varsa videonun altında bizlere soru olarak, yorum olarak yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz. Hepsini elimizden geldiğince ne çalışıyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.